Ne olacak ki 2023'te? Her şey güllük gülüşten yok. Adamlar isyan ediyor ya. Artık 2 liralara, 3 liralara ürün yemek çok zor. Ben 5 lira buradan ıspınak lanıp da 5 lira, pazarda ıspınak satılmaz. Artık çiftçiyi yani ürettirmek istemiyorlar. Yani. Yunanistan çiftçisi zengin oluyor. Bizim Gardin, bizim kardeşim patates üretmekten vazgeçiyor. Kaç lira O zaman 20 ekliyordum, şimdi 60 denem ekliyorum. İnsanlar seralarını parçalamaya başlamışlar. Fidanları köklemeye başlamışlar. Toprak mahsulleri ofisimizin aldığı 90 kuruşluk buğdayı harpa'yı 2 liraya almışız. Vallahi rüyamızda görsek inanmazdık. Değil mi? Salatalığın tanesini 5 liraya alıyoruz. Patlıcanın tanesini 5 lira alıyoruz. Kabak ya kabak. Kabağın tanesini 5 liraya alıyoruz. Sizce neden? Gerçekten sizce neden bunun sorumlusu kim? Siz misiniz? Yoksa o sarayda zevk sefa içerisinde yaşayan bir avuç zümre mi? Neden bu kadar hayat pahalı? Merak mı ediyorsunuz? Buyurun birlikte izleyelim. Tamam isyan ediyor ya. Evet. E, yol parası, köprü parası, e, kolay değil o iş ya. Yani. E, Dolayısıyla hepsi maliyetleri etkiliyor. Dönüşü yok. 9 bin lira maliyet çıkmaya, 3 bin lira geri dönüş yapıyorlar, ne olacak? Adamlar da sıkışık. Evet. E, İstanbul'da sonra bahalı diyorlar. olur, e, maliyet de yüksek. Hı hı. Mazotu, gübreyi, ilacı, e, elektrik, Ceran su bağlı. Nasıl yetişecek mahsul? Hı hı. Yeni mahsule bulunmaz. Şu mahsula yeniye bulunmaz. Bu Böyle gidersin değil mi? Evet bulunmaz abi. Nasıl yetiştirsin? Kolay değil. Örneğin mazot fiyatlarını çiftçiler belirlese ya da tır şoförleri, kamyon şoförleri akaryakit fiyatlarını belirlese sizce bir euroya neredeyse yaklaşan bir mazot fiyatı olur mu? Tarlada üretici şikayet ediyor. Evet. Satıcı bazarı satıcı, satıcı şikayet ediyor. Evet. Şimdi manavla görüşeceğiz. O şikayet edeceğiz. İşte ben manavla mesela ben... Evet. Buyur. Evet. Işte, ha. Ee, ondan sonra vatandaşa gidiyoruz. Vatandaş o şikayet bağırıyor. ediyor. Evet. Nasıl olacak bu iş? Evvel de mesela 3-5 lira sattığımız malota 300 baht satıyorduk. Şimdi <gülüyor> Mazotu 3 lira düşürürse <gülüyor> Gübreyi 200 lira <'ye> düşürürse <gülüyor> bu, bu iş olur. Olur. olur. <gülüyor> Öbür türlü olmaz. Olur bu iş. Başka tamam da şimdi bak e, Kanune devletin Milli gelirden En az yüzde bir Harımı teşvik vermesi gerek. Bu ne diyor biliyor musun? Yılda örneğin 2022 için 78-80 milyar parayı diyor. E ama yönetenler 25-30 milyar taş çatlası para dağıtıyor, teşvik veriyor. Tamam. E geri kalıyor. O da kim 50 veriyor? Milyar 60 milyar Yandışını veriyor. Şimdi kimi verdiğini Ben e, bilmiyorum. E. Onu siz biliyorsunuz. <gülüyor> E, e, gidiyor ama bunun karşılığında 200 küsür milyarlık ithalat yapıyor. Evet. Nasıl olacak yani? Nasıl Vatandaş, düzelteceğiz? Vatandaşa, şimdi e, genelde üreticiye, üreticiye destekledi bu, bu işler her şeyin ayını. Düzelir değil mi? Abi ne yap? Mazot Aynen. almış başını gitmiş. Şimdi şurada diyelim ki, artık ıspınak beş lira. Ben beş lira buradan ıspınak alıp da beş lira pazarda ıspınak satılmaz. Satılmaz. Benim asrafım var. Arabamın bu var, Aynen. Yer param var, Aynen. yerim kira. Aynen. Ya pazarlarda e terazi bir terazim yok. 1 kilo proje olmuş 30 lira. Aynen. 100 çekiliyor. Abi Aynen. bir milyon bir poşet istiyor. E ne olacak şimdi? Şey, ne olacak ya, bir bu sorun? Ayrı ayrı Aynen. poşet istiyor. Vatandaşlık hali ne olacak abi? E vatandaş düşünüyorsun. Bu sefer kendimiz zarar. Biz eskisi gibi para kazanmıyoruz yani. Sattığımız mallarda yanlış anlamayın. Yes. Astağfurullah hiç yanlış anlayacak bir şey yok ha. zaten görüyoruz biz dolaşıyoruz, pazarlarda da e, dolaşıyoruz. Biz aşkısı gibi böyle yani 300-500 para kazandığımız yok. <gülüyor> Ekmek paracını çıkardık. Komisyoncu mu ağabeyimiz? Evet, o, o bak O diyor ki çok para kazanıyorsunuz yok, diyor. Yok bizde fazla para kazanmıyor. Onlar geliyor buradan bir kişiyle uğraşıyoruz. Biz akşam kadar yüzlerce kişiyle uğraşıyoruz. Çekiliyor bir, bir kilo, bir erba bir erba mal <gülüyor> uğraşıyoruz. <gülüyor> Çiftçiler, çiftçiler, örneğin gübre teminini ve fiyatlarını çiftçiler belirlese ya da tohumu, tohumu nereden nasıl alınacağını, nasıl temin edeceğini çiftçiler belirlese İsrail'den değil de bizim yerli tohumumuz olacak kardeşim deseler sizce gıda sektöründeki bu maliyet artışı olur mu? Fiyatlar hava şartlarından dolayı yüksektir. E, hava şakları düzeldi, fiyatlar yerine oturuyor. Oturuyor. Otur mesela maydanoz görüyorum burada. Maydanoz, tarla maydanozları. Evet. E, nereden bu? Bu, bundan yeni ceket. Bu, bundan. Evet. E, mesela tarlada bu ne kadar bunun fiyatı? Tarlada bu 2, 2 lira civarında. 2 lira. Bizim burada, burada 2,20, 2,30. Pazarda? Pazarda bunu? 4 lira. 4 lira. 4 lira 3,5 lira lira. 4 lira. Peki Buyur. mesela markette marketler direkt alıyormuş tarlalardan. Onlar da mesela fiyatları karşılaştığınız zaman nasıl? Pazarla. Valla marketler Süper tabii ki. Mark bu alışveriş marketler. Marketlerin marketleri kendi maliyetleri olduğu için maliyetleri biraz fazla oluyor onların. Evet. Onun için daha yüksek oluyor Yük öyle mi? Tabii maliyetini yüklüyorlar. Yüklüyorlar. Onun için fiyat düşürüyorlar. Yüklüyor. Pazara göre biraz tamam. daha yüksek. Şey, yeşil soğan nasıl? Şunu yeşil soğan yorgun evet, hocam. Tav soğanımız. Kolay gelsin. Evet. gelsin. Allah'a bak. Evet. Al hoş evet. geldin. Yeşil Bu, soğan, soğan herhalde. Sarımsak. sarımsak. Tav soğan burada. Tav, tav. soğan. Evet. Nasıl hocam? Tav soğan tamamen e, toprak. Görüyorsunuz. Hı hı. Kar soğuk. Hı hı. Adam karıları elinde temizliyor. Alttan karı kaltıdan soğanı çıkarıyor. Hı hı. Ama tabii karlar eridi. Bu saatten sonra... Her şey, hem kalite güzelliğecek, fiyatlar da bir yerde oturacak Allah'ın izniyle. Şu mesela bir, bir demet evet, soğanın şu anda e, tarladaki fiyatı, şu, şu, bu demedin ne kadar hocam? Dört lira, 4 lira. Burada, bizim burada dört buçuk. Dört buçuk, pazarda sizce bunu kaça satabilir miyim? pazarda pırası pırası da altı lira. Altı lira, altı lira. Şuradan bir kısım pırasa nasıl? Pırasa da torbalıdan geliyor. Torvaldan geliyor. 6, onlar kiloyla, Kilo. tamam. yeri dört lira, dört buçuk lira, evet. burada da beş lira. Evet. Denizhalde bugün beş lira. Peki sirkülasyonda bir şey var mı azalma hocam? Bu tabii. fiyat artışlarından dolayı ya. tüketicinin mesela diyelim ki önceden işte bir ay önce işte kaç bağ günde soğan satıyordunuz da şu anda mesela kaç bağ indi Muhakkak. ya da çıktı? Muhakkak tabii tüketim fiyatı olduğundan az. Yarı yarıya Yarı yüzde ya. elli. Çünkü herkes almıyor Herkes kullanamıyor Şimdi pazarda 6 liraya satılan soğan hı hı. Bu hava şartlarından dolayı e, Hava şartlarında Soğuk olmadan önce 3 liraydı evet. Şimdi 6 lira 6 %100 Koca bir toplum sizce Toplu halde rejime mi girdi Niye tüketim miktarları %50 azaldı Niye? Niye? Fiyatlar ateş bazık. Yol verin. Öyle mi? <gülüyor> evet. Neden? Düşmüyor bir türlü fiyatları ya niye baksanıza. Niye düşmüyor hocam? Vallahi havanın soğuk gitmesi, bu mazotların artışı falan filan hepsi birbirine üstte i̇şte biniyor yani. O yüzden. Ee nasıl olacak? Ali Kaya 4 tane haydaroz. Vallahi bilmiyorum. Allah Milletimize alım gücü versin yani. Hmm. Maydanozlar nereden geldi? Bunlar Hatay'dan, Hatay'dan geliyor. Hatay'dan geliyor. Diğer maydanozlar bakasalar onlar Antalya'dan geliyor. Antalya'dan geliyor. Ne, nasıl mesela e, yerinde demeti ne kadar hocam? Efendim. saniye. Ge Şu, Şu an bunun iki yerinde iki de demeti 2 lira zaten. Demeti 2 lira. Evet. Burada, Hatay'dan. Bir, iki. Burada da 2 lira. <gülüyor> 2200 öyle yazıyoruz yani. Çok bir yazıyor. şey yazıyoruz. Ee, satışta manav ne yapıyor? Manav'da 3 lira falan satıyor fazladır. Alım gücü, alım gücü. Niye bağlı? Aylık bir ailenin gelirine bağlı. E peki o zaman bütün bu halk ülkenin toplam milli gelirinin adaletli bir şekilde dağıtıldığını düşünse, bunu sağlasa. Örneğin sizce asgari ücret şu anda kaç lira olurdu? Siz malıp geldiniz, üretici mi getirdi? Üretici evet. üretici üretici getirdi. Üretici. Biz komisyoncuuzuz. Komisyoncuuzuzuz. Şey yerinde mesela e, bu ne kadar? Şimdi yerinde bu. Günürde de ne kadar? 4-5 lira. burada 5 6, lira, lira. 6 lira, 7 lira. Alt lira, yedi lira. Manavda? Manavda. Şey, pazarda? Pazarda. Bilmez var. Pazarda cinsinden Tahminen nedir? 10 lirası tahmin. 10 lira sattım. Zaten hiçbir şey önem verilmiyor. Çiftçiye gereken ödem verirse çiftçinin üssü bu malların maliyeti düşer, gübrelere, ilaçlara, mazotu, yani normal bir şekilde çiftçi biraz daha şeyli verseler, indirimli verseler, bu fiyatlar biraz da aşağı çeker. Peki niye vermiyorlar hocam? Sizce? Vallahi arkadaş, bu hükümetin tarım politikasından dolayı kaynaklanıyor. Yani artık çiftçiyi yani üretimi istemiyorlar yani. Anladın. Peki niye, hani. niye o zaman işte 200 Allah Allah. küsür milyarlık tarımsal ürün ya, ithal ediyor? Şey, yani Yunanistan çiftçisini daha mı çok seviyor Allah şimdi ülkeyi yönetenler? Hayır, oradan, niye öyle oradan yani. bir rant eden birileri var Türkiye'ye mesela ithal yapıp para kazanan birileri var. Anlatabiliyor muyum? Yani bu artık ülkenin şeyi bu. Yani tarım politikası bu. Niye biz arpayı, niye buğdayı, niye nohutu ithal ediyoruz? Niye Mısır'ı yukarı ediyoruz? Neden yani? Bizim bir sürü arazimiz boş duruyor. Herkes boş duruyor arazisine. Niye? Ya adam bu sene ekemiyor. Ekemeyecek. Yübe, i̇şçilik, evet. maliyet çok olduğuna ekemiyor. Mazot. Ya Mazot ekemiyor. Öylesine. böylesine. İşçilik böylesine. Yani tamam. Yani işçi ne yapsın? İşçide 100 lira yöve versen adamın karı doymuyor. Bir paket sigara 25 lira. Bir ekmek 2,5 lira. Hı. Hı. Peki sizce çare? Çare çiftçiye önem vermek, Hı -hı. desteklemek, imalat, üretim, Türkiye'nin tek şeyi bu, çıkar yolu bu. Hı -hı. Birincisi üretim, ikincisi imalat. Bunları yapmasan işi şey olmaz. Hı -hı. Böyle işte biz alır dururuz sağdan soldan. Şerba. Böyle gibi döndürü dururuz. Başka bir şey olmaz. Yani çiftçiyi topraktan uzaklaştırarak ne elde edebilir ki ülke yönetenler? Ekiciyi toprağı terk etmesi sizce bir köylü için ne anlam ifade ediyor? Yapacak çok şey, şey var da yok. Evet, çok, evet, çok, evet, çok evet. Şey. O, o çok şeyi işte beraber yapmamız lazım. Bu hükümetin interesinde hiçbir şey düzelmez. Aynen. Abi yapacak, yapacak yapacak şey. Bu hükümetin interesinde hiçbir şey düzelmez. Erkek seçim gelsin bu hemen düzelir. Yine düzelmeyecek ama. Yani belli bir ayına girer abi. Gittikçe kötü gidiyoruz. Erken seçim gittikçe de her şey düzelir. Evet. Gittikçe kötü gidiyorsun abi. düzelcek. Ya e 2020 ne olacak? 2030'da her şey güllük gülistanlık olacak. 20 sene dolmadı <gülüyor> abi. <gülüyor> Doğru mu? Doğru. Doğru. <gülüyor> ben öldükten sonra hani Nasrettin Hoca sormuşlar, dünyamız mı yıkılacak? Hoca demiş ki az kaldı. Rüya hanımı ölmüş. Sormuş yine vatandaş, Abi, demiş ki ya hoca dünyanın o yarısı sıkkıda haberin yok mu demiş, yok <gülüyor> ya demişler, demiş ya arkadaş insanın karısı öldü mü dünyanın yarısı, kendim öldü mü ne ben dünyaya, o biz gitmişiz, uçmuşuz ne <gülüyor> buçuk. İnsanların alım çok düştü, yani insanlar zorluk çekiyor, alamıyor, <gülüyor> getiremiyor, biz öyle görüyoruz yani, şimdi e, yani geçen seneye göre işler çok düştü. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Şükür halimiz ama yani esnaf olarak biz birebir hissediyoruz onu, yani, içindeyiz. Bu doğal olarak şeyi de etkiliyor, değil mi? To sürümü de etkiliyor, tabii, tabii. değil mi? Bak işte görün, halinçi çi Evet. Yani bu saatte alışverişin hızlı bir olmazdı lazım ama insanlar alım gücü düştü ya. Elektrik, elektrik, mazot, gübre. Hı hı. Fide, ilaç bunları düşürdüğü zaman fiyatlar zaten düş otomatikman düşecek yani. Ben Bittisiniz? çiftçiyim burada çalışıyorum. Öyle ben, mi? E, bir domates, fides, patates çiftçiyim. Hem de patates, ne? ne Diyin arabasında. He? Diyin arabasında. Diyin arabasında. Duydunuz mu? Ben çiftçiydim diyor. Şimdi geldim bu halde işçiyim diyor. Ee, niye vazgeçten? Abi 70-80 lira, 100 lira olan gübre fiyatı 600-700 liraya çıkarsa biz ne ekeceğiz, ne kazanacağız? 15 dönüm bu sene mesela patates ekecektik. Bıraktık, vazgeçtik. Yani 20 dönüm patates şu anda 300 bin liraya maaliyet ediyor diyor. E, 200 liraya ben tüccardan nasıl alacağım? Yani tüccar gelecek yani 3 liraya maaliyet, 2 lira diyecek, alacak gidecek. Patates şimdi mesela yerinde e, ne kadar kilosu? Yerinde şu anda iki buçuk falan i̇ki buçuk. Burada ne kadar? Dört buçuk civarında, dört buçuk. Pazarda? Pazarda, Pazarda bayram yani oldu. Beş lira, lira. O o lira. Da. Ama Yer yani gübre fiyatlarında fahiş islamı olunca yani yüz liradan hesap edip şu anda yüz bile, 800 lira gübre bile sekiz yüz lira, yedi yüz lira. Biz DAP diye bir kullandığımız gübre var mesela dönüm başında bir çoğal atarız. üç yüz lira elli kilo üç yani bir çoğal. Peki nasıl olacak? Düzelmez önce. Ya, Olmaz kadar. yani. Düzelmez. Niye işçi olmuş gördünüz mü? Bir dönüm için 1300 liralık sadece gübre kullanması gerekiyor. 15 dönüm tarlası varmış. Sadece gübre için 20 bin lira masraf etmesi gerekiyor. Sizi bu mümkün mü? Bu gariban kardeşimiz o yükün altından kalkabilir mi? Patates ya, patates. En temel gıda maddemiz. 29 milyar dağıtsa bile 80 milyar nerede? Evet. 29 milyar nerede? Evet. E, ama öbür taraftan da 200 küsür milyarlık ithalat yapıyor. Evet. Değil mi? Evet. Yunanistan'dan. Evet. Değil mi? Biz mal oluyor. Yunanistan çiftçisi zengin oluyor. Bizim bizim kardeşim patates üretmekten evet. vazgeçiyor. Evet. Evet. E şimdi, e, evet. Ama o zaman demek bu bir yönetim zafiyeti değil mi? Yani aslında sizin için o para var. O para aktarılsa ne olacak o zaman çiftçi? Mazotu daha ucuza getirecek. Doğru mu? Gübreyi daha ucuza getirecek. E, sonuçta patatesi daha ucuza edecek e, O zaman buraya gelecek. Vatandaşa gelecek. Vatandaş daha ucuza yemiş olacak. Herkes kazanacak. Niye o zaman yapmıyorlar bunu sizce? Bunu görmüyor musun? Yani ilçeli yani, yönetenler sizi görmüyor Açık mu? açık görüyorlar aslında da yapmıyorlar Bir ürünün ne kadar? ihtiyaç olduğu belirlenmesi gerekiyor. Ne kadar ekilmesi gerektiği belirlenmesi gerekiyor. Bizim sebze ve meyvede maalesef bu yok. Yani bir ürünün yani iç piyasada ne kadar ihtiyaç, ihracata ne kadar gitmesi gerekiyor. Bunların hepsinin planlaması yapılması lazım. Ama böyle bir planlama yok. Çıkış yolu. Evet. Gıda sektöründeki bütün tarafları aslında bir araya toparlayın. Ülkenin tarım politikasının nasıl olması gerektiğini karar versinler. Bence şu anda ülkeyi yönetenlerden çok daha sağlıklı kararlar üretirler ve vatandaş daha ucuz gıdaya ulaşır. Ne çıkış yolu? Bu yolu ne Ürettim. Tarım. Başka bir şey değil. Yani şimdi muhudu, fasulyeyi bulurup, kılıncı makanı için dışarıda alırsan şey bu olur yani. bunlar önce kendini üretmemiz lazım, kendini de lazım. Her şey arttı. Artık 2 liralara, 3 liralara ürün yemek çok zor. E, maliyetlerin hepsi arttı. Diğer sektörler gibi de, de maliyetler arttı. Nakliye maliyetleri arttı. Bu ürünlerin depolanması, saklanması gereken yerlerdeki e, enerji maliyetleri arttı. Yani artmayan bir maliyet yok. Artık 1 lira, 2 lira gibi bir ürün yeme şart. Toprağı mazot gübre desteği veriyorsun. Hı hı Adı altında. Hı hı hı hı. çıkıp işte bilmem kaç bin lira para ayırdık. Ben üreticim. Hı hı Bir dekarda 18 lira. Mazot gübre desteği alıyor. Dekarda. 18 lira. 18 <gülüyor> Bugün 1 kilo gübre 18 bin lira. 1 kilo gübre Yarım kilo gübre destekliyor yalanlar. Olmaz. Olmaz. Gördüğüm araziler komple mazotla sulanıyor. Evet. Ha. Yılda iki parça var burada, 15 tülü. Bilmiyorum, 10 bin liraya geçmiştir. Geçtiğimiz sezon yaptığım yakıt. Hı hı. Sadece buraları sulamak için. Hı hı. Yok. Ben 95'ten 2007'ye kadar bir bazarla. Çoluk çocuk, yedik, içtik, 2007'de 2'ledik pazara, 2018'de 3'ledik pazara, 2019'da 4'ledik, şükür halimize ancak kendimiz geçirmeyebiliyoruz. Dört yerde, yani önceden bir yerde sergi, sergi açıp geçimini sağlayabilirken, şimdi dört yerde sergi açıyorsun, aynı standartı yakalayamıyorsun. Evet, Doğru yani mu hocam? Günahı var mı? Dur. Bu ne demek? Dört misli fakirleşmişiz demek. Kaç dört misli? O 20 denem ekliyordum, şimdi 60 denem ekliyordum. Bu tohumları falan bizim kendimiz üretmemiz gerekiyor. Hı -hı. Ya. Yani değil mi? Hollanda kadar, bir İsrail kadar bizim ülkemiz yani. yok mu? Evet, bizim ülkemizin insanı bir Hollanda'nın çiftçisi kadar, İsrail'in çiftçisi kadar ya da İran'ın, Rusya'nın çiftçisi kadar kıymetli değil mi ey yönetenler? Niye görmezsiniz bunu? Niye, niye? Ben Azerbaycan'a e, bağ işçiliğine gittim. Buradan işçi götürdüm, orada bağışlattım. Azerbaycan'dan e, Nahçıvan'a geçtim. Nahçıvan'a geçmek için, şimdi ara yol kapalı olduğu için, bağlantısı yok olmadığı için İran'ın içinden geçiyoruz. Uçsuz bucaksız İran'da arazilerin, bir tane böyle işlenmedik toprak yok. Bu ne dedim ya, nere satıyor mu bu arpayı buradayım kardeşim, İran burası. O dönem için gübre bizde 120 lira. 3 sene, 4 seneveli. Onlarda 12 lira. <gülüyor> Bizde o zaman için mazot 3 lira, 3,5 lira. Onlarda 30 kuruş. 30 kuruş. Kaç paraya sattığınız bu buğdayı dedim. Biliyorsunuz İran'ın yarısı Azeri. Taksisi de bizim hı hı. Azeri. Oğul sırala da abi sen inşaat adamısın herhalde diyor. Sen bırak diyor buralardan şunu bunu. Buraya gel. Arpa eken buğday eker diyor. Evet sene Karşı'da bir okudum abi. Bizden toprak mahsulleri ofisimizin aldığı 90 kuruşluk buğdayı arpayı 2 liraya almışız İran'da İran'da arpa buğday yekilmez mi abi? Hayır İsmert Evet tekrar soruyorum neden neden benim çiftçim arpayı, buğdayı üretmiyor da ben İran'dan buğday ithal ediyorum neden? Onlar dertli üreten dertli getiren dertli satan dertli şimdi benim bir arabam altı bin liraya doluyordu şu an on bin liraya, on iki bin liraya doluyor Antalya'ya gidiyor geliyor on iki bin on beş bin yakıyor nasıl yapacağız? ben onun adot parasını da şu an bu fiyatın üzerine koysam ne olur? eee peki sen şimdi bak burada şimdi çuval çuval patates görüyorum ben değil mi? sen buradan onları böyle öksüz evlat gibi mi bakıyorsun? ha? Mi? Sen öyle biraz... oluyor abi yani. Gıda krizi kapıda gördüğünüz gibi çözüm herhalde önce kendinizi öksüz evlat gibi hissetmemekle başlayacak gibi geliyor bana ne dersiniz?